Merhaba gençler kanalımıza tekrar hoş geldiniz Evet bugün Yeni... Yasin Evet Asinoubos Yassid Obous Real yani, ee... gibi yani çok Okun. soğuk obuz, Obous Evet uh featuring Sweazy Styles Evet today Moku... today guest evet. Nikki Ma koko ne demek <gülüyor> Benim yorum neyse Bakarits yani Bakarit it be, be, be fixing you Evet Tamam. Bizim gibi eğlenecekseniz ve abone ol bir de Allah aşkına. Lütfen Allah aşkına get your Ve yorum yap. yazabilirsiniz. videoya geçelim. Akarik, mokoko. La vida. Eee Akarik aşağı ne demek? Yorumda yazılır. El frio está. Hey chico. ¿Qué te pasa con Trico? Eh? Bu chico what's wrong foto ne Masiratma şey gidilir Zengin zengin lifestyle yani her şey pahalı Ne olan. lan? ki hep Ya güzel öyle yapıyorlar ne zaman. Neyse. Yani normal şey <very> ya. Evet. Ama Marvel'erik gibi biz Onu söylemeye gerek yok. Gerek yok. Çok söyleme falan. gireriz. Euro lira şarkıların... tacos... dolar döviz kırılınca güzel bence çeviz get like i'm on release white walls i'm a you de yani, yanımda bir rus var çeplerimde yok yok rus var yani sruk erkekler, rus kızlar yani 5 and 6 yani 5 ve 6 herkes biliyor ya yani çok seviyorlar ha allahım yani, ya yani, kok kok kok bu Allah kok kok kok kok kok Şarap deniz biz de buna da vay da vay deriz. Yanında bir Rus var yok yok İstanbul. yok ne? Yanında bir Rus var yok ey. Mo hiç beğenmedim onları. yani falan yani aynı şey umarım... evet. yani aynı the same line. Evet, mo mo mo mo Yani bar. styles yani sadece dortlant. Evet, onun şey, hiç beğenmedim bunun parçası gerçekten. Çok Ama video çok <piş332> güzel, yani can söylemiyim ki, başüstüne işte. Yani 6 6 videoya. Elham Sharki 3. 3. Yani ahkum. Olese arkadaşlar aa Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizden yani ne düşünüyorsunuz daha yani söyleyebilirsiniz yani yorumda yazabilirsiniz ve bir dakika sonra görüşeceğiz kadar Barış